¿Quería? Evet, selamünaleyküm arkadaşlar. Sayfa 294. Kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi esası şudur. Denilen yerden başlayalım ki dünkü kaldığımız yerde anlaşılmış olsun. Bu meselenin özü, esası şudur. Fiilin bir yokluk vakti vardır ki öncesidir. Bir yok oluş vakti vardır ki sonrasıdır, bir de varlık vakti vardır ki şimdisindir. Dolayısıyla Allah fiili halleriyle birlikte zikredildiği şekilde görür, başka şekilde değil. Yani fiili yok iken yok, var iken var ve yok olmuşken yok olmuş olarak görür. Burası Fükrede'de de aynen böyle geçer demiştik. E, fiillerin gerçekleştiği vakitleri, mekanları, sebepleri ve hakeza, gücü de fiilden önce yok olarak fiilden sonra yok olmuş olarak ve fiille birlikte var olarak görür. Buradaki kavram şeklini yazarsak, var olmadan önce adem, var olduğu zaman vücut, sonlandığı zaman da fena hali. Kabe'nin ya da borçlu olan kimse kendisi yazdırmaya gücü yetmiyorsa, kendisi yazdıramıyorsa, ayetini delil olarak kullanmasına gelince, malum bu ayette kendisi yazamıyorsa yazdırsın şeklinde borç alırken verirken kitap meselesi var, bu ayete atıf yaparak bunun açıklamasını daha önce yapılmıştı. Ayrıca burada yazdırmaya gücü yetmemek ile iyi yazdıramamanın da kastedilme ihtimali vardır ki o da geçersiz güç demektir. Buradaki tartışma neydi? Güç meselesi, güç yetirme meselesi, istita meselesi. Burada borçlu olan kimse yazdırmaya gücü yetmiyorsa, güç yetmemek derken yazdırmaya gücü yetmemek veya iyi yazdıramamanın kastedilme ihtimali vardır ki o da yetersiz güç demektir. Bunun delili açıkladığımız üzere fiilin tamamlanma gücünün fiil başlamadan önce var olmamasıdır. Oysa ayette borçluya kudretin tamam nispet edilmiştir. Kuvvet ancak Allah'tandır. Kâbi Şöyle demiştir, kul imana güç yetirmedikçe iman etmez, iman etmedikçe de imana güç yetiremez. imana güç yetirmedikçe iman etmez, iman etmedikçe de imana güç yetirmez, kısır döngü. Böylece sonsuza kadar iman etmez. Bu durum kuyuya düşen kimse gibidir. Örnek nasıl? E, bu kişi kendisine ip gelinceye kadar kuyudan çıkamaz kuyudan çıkmadıkça da ip kendisine gelemez. Bu durumda hiçbir şekilde çıkamaz anlamı var. Bu kişi kendisine ip gelinceye kadar kuyudan çıkamaz, kuyudan çıkmadıkça da ip kendisine gelemez. Bu itirazın cevabını daha önce zikrettiğim ve kendilerinden önce veya sonra olmayan, bilakis kendileriyle eş zamanlı olan sebepleriyle gerçekleşen şeyler içermektedir. Sonra Kabe bu itirazı eşyanın Kendilerinden habersiz olunduğunda ve yüz çevrildiğinde gerçekleşebileceklerini bildiği için dile getirilmemiştir. Aynı durum zikrettiğim şey hakkında da geçerlidir. E, buradaki, dünkü okuduğumuz yerlere atık yapıyoruz. Dün sebep müsebbet geçmişti. Atılmakla atılma aynı anda olur. Girmekle girme aynı anda olur. Sebeple müsebbet aynı anda olur. E, buraları atısla, hatırlayarak okumuş olalım. Aynı durum zikrettiğim şey hakkında da geçerlidir. Cabir'in iddia ettiği meselede esas olan şudur. İki şey yani iman, kudret iki şeyden her biri diğerine bağlı olarak diğerinden önce var olursa imkansız bir durum doğar. Kudret üç çetirmek iman etmek. İki şeyden her biri diğerine bağlı olarak diğerinden önce var olursa imkansız bir durum doğar. İki şeyin beraber var olmasına gelince bu normal bir şeydir. Yani kudret getirmesi, iman etmesi, çıkmak değil, çıkma, iki şeyin birlikte olması. Yani gelince bu normal bir şeydir. Din ve dünya işlerinin çoğu bu birlikteliğe dayanır. Dinle ilgili veya dünya ile ilgili şeylerin bir çoğu bu birlikteliğe dayanır. Sebep-sonuç ilişkisine, illet-malül birlikte olmasına dayanır. İki şeyin birlikte eş zamanlı var olmasından hareketle birinin diğerinden önce olduğu söylenemez. Sonra Kabe'yi daha önce anlatılan e, atma, ilka olgusuna dayanarak kendi kendine itirazda bulunur. O bu itirazına biraz utanması olsa hiç tevessül etmeyeceği şekilde cevap vermeye çalışır ve şöyle söyler. Bir şeyin atılması... O şeyin kişinin elinden çıkmasından ibarettir. Bir şey atmak, atılma olayı, o şeyin kişinin elinden çıkmasından ibarettir. Güç yetirme ise fiilden başkadır. Kâbe'ye göre, Kâbe'nin bu sözüne bakan kimse yanlış olduğunu bilir. Çünkü bir şeyin atılması açıkça ve hiç düşünmeye gerek olmaksızın o şeyin elden çıkmasından ibaret dediğimizde, elden çıkmadan başka bir şey olmadığından onu gerçekleştirecek bir fiile de gerek kalmaz. Böylece yapma etki olmadan çıkmanın sonucun var olması mümkün olur. Ee, yukarıdaki bakıp geçelim. Atılmak olması gerekiyor, atılma olsun. Girme fiil olması gerekiyor ki girme gerçekleşsin. Sebep -i, i birlikte var olması gerekir ki o şeyin var olduğunu bilelim. Bu yüzden e, tespit şu diye göre, İki şey, yani her biri diğerine bağlı olarak diğerinden önce var olursa imkansız bir durum doğar. Kudret olması gerekir ki iman gerçekleşsin. İki şeyin beraber var olmasından gelince normal olan budur. Din ve dünya işlerinin çoğu bu birlikteliğe dayanır. İki şeyin birlikte eş zamanlı var olmasından sebep sonuç illet mağdur, kudret iman gibi. İki şeyin birlikte var olmasından hareketle birinin diğerinden önce olduğu söylenmez. Yani istitaat müal fiil. Buradaki tartışmalar mesela istitaat müal güç, fiilden önce mi, fiilde eş zamanlı mı? Mu'tezileye göre fiilden önce kudret potansiyel olarak veriliyor önce. Ama e, mu'atır göre kudret fiilde eş zamanlı mı? İstitaat fiil. Sonra Kabe cevabı buna benzeyen bir şeyle hasma adına istitlerde bulunur. Ona burada yer vermedim. Umulur ki bu cevabım ona fayda sağlar. Sonra Kâbi Hasmı adına, Kâbi Mu'tezeli adına konuşuyor. Hasmı derken kaç tarafta tartıştığı, e, örneğin muatür değil veya eşahi düşünceden kişiler var, hasım onlar. Kâbi Hasmı adına birinin kendisinden bir ihtiyacını gidermesini isteyen kimsenin bu istekle ilgili olarak güç yetiremem. Demesini delil getirir. Birisinden şu ihtiyacımı giderilmesin diye bir talepte bulunacak. Bu talepte bulunurken güç yetiremem demesini delil getirir. Aslında bu kişinin söz konusu ihtiyacı gidermesine engel bir durum yoktur. Bu yüzden Kâbe bu kişinin güç yetiremem sözüyle gücün yokluğunu değil şevk ve arzu yokluğunu ifade etmek istemiştir. Bunun delili istekte bulunan kimsenin ona dönüp şöyle demesidir. Bilakis gücün yeter ama bana yardım etmeyi canan istemiyor. Nitekim falanca kişinin ihtiyaçlarını gidermiştin Bu yüzden nasıl olur da güç yeteremediğini söylersin. Ebu Mansur Allah'a rahmet eylesin şöyle demiştir. Kabe'ye iki cevap verilir. Bir, e, burada hem istekte bulunan hem de kendisinden istekte bulunan doğru söylemiştir. Yukarıdaki örnek. İkisi de doğru söylemiştir. Neydi bu olay? Birinin kendisinden bir ihtiyacını gidermesini isteyen kimsenin bu istekle ilgili olarak güç yetinemem demesi. Güç yetiremem sözüyle gücün yokluğu değil, şef ve arzu yokluğu ifade etmek istemiştir. Şöyle, birakis gücün yeter ama bana yardım etmeyi canın istemiyor tekim falanca kişinin ihtiyaçlarını gidermiştin Bu yüzden nasıl olur da güç yetiremediğini söylersin. Güç yetmemiyorum derken sen canının istemediğini, yardım etmek istemediğini, şefkli arzu olmadığını kastediyorsun. Maturidi buna binaen diyor ki, burada hem istekte bulunulan hem de kendisinden istekte bulunulan doğru söylemiştir. Zira şefk yokluğu gücü ortadan kaldırır. İş görmek ise güçlü olur. Bu şevk, gücün bir tüsüdür. Bu önemli, onu muhatredin ilk kez olarak kenara yazabiliriz. Ee, yukarıda e, kudretin gücün zayi edilmesinden bahsetmişti. Kişi gücünü farklı şeye yönlendirirse e, boşa kullanmış oluyor, zayi ediyordu. Veya kişi o, o işle ilgili şevki yoksa, yönelmesi yoksa, isteği yoksa şevk olmaması da o gücü yok eder, zayi eder. Şevk yokluğu Gücü ortadan kaldırır, gücü daha iyi eder. İş görmek ise güçlü olur. Ve şevk, gücün bir cüzüdür. Yani şevkin bulunması, e, gücün olduğu anlamına gelmiyor ama şevkin bulunması, cüzün bir, gücün bir cüzü. Şevkten sonra e, meyil etmesi, irade etmesi bir araya geldiği zaman fiil meydana geliyor, güç meydana geliyor. Şevk yoksa, e, gücün bir cüzü eksik. E, şevk eksik. Dolayısıyla fiil, Güç sayesinde varlık kazanır. Şevki yoksa güç e, zayıf oluyor, ortaya çıkmıyor. E, fiil de güç sayesinde varlık kazanır. İşte yardım istenen kimsenin demek istediği de budur. Bu ikisi yani şevkin yokluğunun gücü ortadan kaldırdığı ve fiilin güçle gerçekleştiği bilinen bir şeydir. Demek ki burada aynı şey tekrarlarım. Şevk yoksa bir şey yapmaya karşı o zaman kudret de gerçekleşmiyor. Bu bilinen bir şeydir. O yüzden bu iki kişiden birine yalan nispet etmek mümkün değildir. Oysa Kabe'nin anlayışına göre ikisinden birine yalan nispet edilir. Kabe yaygın anlayışa göre şöyle demiştir. Şimdi bunun altını çizdim. Bundan sonraki birkaç yerde buraya atıf yapılacak yaygın anlayış, yaygın anlayış. Bu önemli. Niye önemli? E, Muatürdi yukarıda konuya yer verirken, Müslümanlar şöyle yapar, Müslümanlar böyle yapar diye. E, -i sünnet Sünneti Şiası, Müslümanların genelini kastederek, Mütevatür-i onu kastederek Müslümanlar diye adet yapmıştı. Burada da Kabe'nin kullanımında yaygın anlayış, yaygın anlayış geçiyor. Bu da kastettiği aynı şey, Müslümanların çoğunu kastediyor. E, Muatürdi'nin söylediğini, çoğu, e, söylediğini mi Müslümanların çoğu kabul ediyor, Kabe'nin söylediğini mi Müslümanların çoğu kabul ediyor. Buraya bakmak lazım. Kâbiye göre, yaygın anlayışa göre şöyle demiştir: İstekte bulunan kimse o isteği e, teşebbüt etse, o isteği teşebbüt etse kendisine güç gelirdi. İstekte bulunan kimse o isteğe teşebbüt etse kendisine güç gelirdi. Gördüğün gibi Kâbi, başkalarının ihtiyaçlarını görmeyi delil getirmektedir. Halbuki bu gücün e, o ihtiyaçları giderdikten sonra ondan uzaklaşıp kaybolduğu bilinmektedir. Kabe başkalarının ihtiyaçlarını görmeyi delil getirmektedir. Halbuki bu gücün o ihtiyaçları giderdikten sonra ondan uzaklaşıp kaybolduğu bilinmektedir. Burada kastedilen nedir? Daha önce de geçmişte, güç dediğimiz şey bir arazidir. iki vakitte bulunamaz. O yüzden fiili yaparken güç vardır. Bir sonraki aşamada güç devam etmez. Her yeni bir ilişim, yeni bir güç, irade ve güce ihtiyaç vardır. Üzlet istihdâh ve alfî deniyor. Kâri, kâfirin küfür halinde iman etmekle emrolunduğunu iddia etmiştir. Kâfirin küfür halinde iken iman etmekle emrolunduğunu iddia etmiştir. Bu demek oluyor ki kâfirin küfürden ne yolunması imanla emrolunmasından öndedir. Dolayısıyla Kabe'nin, kafirin önceden var olan bir güçle iman etmeye gücü yettiğini kabul etmesi gerekir. Kabe, birincisinde yani kafirin küfürden vazgeçmekle emin olunması konusunda Müslümanların görüşü lehine çekildiğini ve bunu mümkün olan anlayışa göre yorumladığını ama ikincisinde bunun önceden var olan bir güçle yapılması gerektiği konusunda aynı tavır sergilemediğini iddia eder. Biz şöyle diyoruz. yani Kâbinin karşısındaki çoğunluğu temsil eden olarak. Biz şöyle diyoruz. Her Müslüman kâfirin küfür halindeyken benimsediği tutma yani küfre gücünün yettiğine inanır. Her Müslüman Müslüman çoğunluğu çoğunluk, Müslümanların çoğunluğu kâfirin küfür halindeyken benimsediği tutma yani küfüre gücünün yettiğine inanır. Dolayısıyla ey kâbiyy emir konusunda söylendiği, söylediğini güç konusunda da söyleyiler. Üfadakine ataslar Emir konusunda söylediğini güç konusunda da söyleyiler. Zira söz ve fiildeki anlam aynıdır. Söz de bir eylemdir. E, fiil de bir eylemdir. İkisi de arazdir Herhangi bir ihtiyaç duyar. Aslında ikisi aynıdır. İnsan eylemidir. E, sen emri ayırdın, gücü ayırdın. Ey Kâbi, emir konusunda söylediğini, güç konusunda da söyleyiver. Zira söz ve fiil de aynıdır. Sonra Kabe, Müslümanların sözünü bir Müslümanın aklına gelmediğini bildiği, bilakis kendini ne kadar zorlasa da kabul edemeyeceğini bildiği şu şekilde yorumlamıştır. Müslümanların sözünü bir Müslümanın aklına gelmediğini bildiği, bilakis kendisini ne kadar zorlasa da kabul edemeyeceğini bildiği, şu şekilde yorumlamıştır. Hiçbir kafir içinde bulunduğu vakitte, şimdisinde küfründen yasaklanmış değildir. İman etmekle emri olunmuş değildir. E, Muhatödi ne diyor? Ya bu görüşü zorlasa da diyor Müslüman'a kabul etmez. Ama Kavi bu sözü, Müslümanların aklına gelmeyen bu sözü onlar adına söylüyor. Hiçbir kafir içinde bulunduğu vakitte, yani şimdisinde, küfür içindeyken, küfründen yasaklanmış değildir. İman etmekle emrolunmuş değildir. Kafir içinde bulunduğu vakitte benimsediği küfür halinden yasaklanmış ve zıttı olan iman ile emrolunmuş değilse, kafir içinde bulunduğu vakitte küfür halinden yasaklanmış ve zıttı olan iman ile emrolunmuş değilse, İkinci, üçüncü ve kadar ki diğer vakitlerde de böyle olur. Bu da emir ve neyin gerçekte anlamda, gerçek anlamda geçersiz hale gelmesidir. Sihra bir şeyle yani imanla emre bulunma ve zıttında küfürden net bulunma ikinci vakit için söz konusu olur ve kul o vakitte, o vakit henüz gelmediği için o emri yerine getiremez veya saklamaya uyamaz. Çünkü henüz o vakitte değildir. Bütün vakitlerde böyledir. Böylece emir ve neyin yerine getirilmek gereği sonsuza kadar geçersizleşir. geçersizleşir ve gerek emir ve yasağı yerine getirme dışında bir hale döner. Bu da imkansızdır. Sonra Kâbi hasmının sorusunu hasmının asla söyleyemeyeceği bir şekilde zikreder ve şöyle söyler. Hasmı adına şöyle söyler. Ama e, hasmının asla söyle, söylemeyeceği bir şekilde şöyle söyler. Kendinize güç nispet ettiğiniz için o güçle, o güç sebebiyle Allah'a belirtilmiş olmanız. O şöyle cevap vermiştir. Böyle bir sonuç doğmaz. Zira Allah sayesinde güç yetirmiş olmanız. Allah ise bir başkasıyla güç yetirmez. Nitekim bilgi konusunda da böyle söylenir. Hasım adına bunu söyleyip cevap veriyor. Ebu Mansur Allah'ın rahmet eylesi şöyle demiştir. Eğer Allah sayesinde güç getirseydin, senin iddianın aksine senin gücün sebebiyle Allah'ın gücünün ortadan kalkması caiz olmazdı. Eğer Allah sayesinde güç getirseydin, senin, senin iddianın aksine senin gücün sebebiyle Allah'ın gücünün ortadan kalkması caiz olmazdı. Tıpkı Allah sayesinde bildiğim için bu bilme sebebiyle Allah'ın bilgisinin ortadan kaybolmadığı gibi. Sonra bu mesele iki yönden ele alınabilir. Eğer Allah sayesinde güç etirseydin ne demek? İstirahat fiil ile beraber olsaydı bunu kabul etseydin e, fiilini yaparken Allah kudret vermiş olacaktı. Ama sen böyle kabul etmiyorsun. İstirahat kudret fiilden öncedir diyorsun. Böyle söylediğim için de senin gücün sebebiyle Allah'ın insan fiiller üzerindeki gücü ortadan kalkması söz konusu oluyor. İnsan fiillerinin Allah tasarruf etmiyor. Allah'ın gücü tasarrufu yoktur diyorsun. Tıpkı Allah sayesinde bildiğin için o bilmezse sebebi Allah'ın güclisinin ortadan kaybolmadığı gibi. Bu mesele iki yönde ele alınabilir. İstikahatine alfiyim, istikahat kabbeliğim. Bu durum Allah'ın gücünü, imanını kaldırmaz mı? İki açıdan el anına gidiyor. Bir, güce sadece Allah sahiptir. Seneviyenin öğretisinin çürüdüğünü buna delil getirmiştir. Yani güce sadece Allah sahiptir. Kudret sahibi Allah'tadır. E, Muhtezere olarak Seneviyye'ye karşı çıkarken, Seneviyelerin iyilik tarzısı, kötülük tarzısı anlayışına karşı çıkarken e, bu tevhide aykırıdır, iyilik de kötülük de tektir, Allah'tandır diye Senevilere karşı delil getirmiştiniz. Aynı şeyi bu konuda da söylemelisin. Yani e, insan fiilini kendi gücüyle yaratır, Allah müdahale etmez diyorsun. O zaman her bir insanda gücü kabul edip Allah'ın gücünün insana etki etmediğini düşünüyorsun. O zaman Senevilere söylediği şeyi kendine de söyle. Birbiriyle bir mesele bu. İki, bu. bu yani kulun güce sahip olması halinde gücün Allah'tan uzaklaşacağı düşüncesi. Fiil meydana gelmeden önce kulu fiil konusunda Allah'tan müstahini bağımsız kılar. Bu yani kulun güce sahip olması. Önceden kula verilmiş olması. Fiil meydana gelmeden önce kulu fiil konusunda Allah'tan müstahini bağımsız kılar. Yani kula hazır bir kudret verildi. Allah müdahale etmiyorsa o zaman kulun Allah'a ihtiyacı kalmaz. Halbuki Allah'ın bir tümseyi kendinden müstahnik kılması caiz değildir. Allah'ın bir kimseyi kendinden müstahnik kılması caiz değildir. Düşünlenmez. Kul Allah'a gücü kalıcı kılmasında muhtaçtır. Diyecek olursa kul Allah'a gücü kalıcı kılmasında muhtaçtır diyecek olursa sana göre imkansız bir iddiada bulunmuş olursun. Çünkü gücün kalıcı olması mümkün değildir. Niye? Güç arasıdır çünkü. iki vakitte devam olmaz. Başka zaman varlık konusunda arası iki vakitte olmaz deyip de kader konusunda güç kalıcı olur demek çelişkidir. Bundan dolayı e, kul Allah'a e, gücü kalıcı kılmasında muhtaçtır derse Muhtizile bu sana göre imkansız bir iddia çünkü gücün kalıcı olması mümkün değildir. güçlü aradır. Allah e, kul bir başka güç varlığa getirir diyecek olursa Allah kul için bir başka güç varlığa getirir diyecek olursa Buradaki kendisini sildim arkadaşlar. Mücevcidin eklemesi bu. Ama akışına göre burada kul olması daha doğru gibi görünüyor. Allah kul için bir başka güç varlığa getirir diyecek olursa Kulu bir vakitte Allah'tan müstahni kılmış olursun. Kulun kulluğuyla beraber Allah'tan belli bir vakitte müştani olması caiz olursa, bu hal daima caiz olur. Buranın aslı ne? Sayfalarında okuduğu şeyin aslı ne? İki temel görüş var. mutezile diyor ki, insan imtihan ediliyorsa dünyada, Allah ona hazır bir kudret, güç vermiştir. 60-70-80 senelik hayatında bu güçle Allah'a muhtaç olmadan, Kul fiilini yapar. Ehl-i tarafı ise e, kudret dediğimiz şey aradır, iki vakitte de devam etmez. Dolayısıyla gücü fiilde bulunma azmettiği, meylettiği zaman Allah kudreti yaratır. Dolayısıyla her an Allah'a muhtaçtır. Bunu örnek olarak ne vermiştik? E, Batarya ile çalışan robotla elektrikle çalışan kablolu robot örneği buna uygun. E, elektrik kablosundan güç alan bir robot fişi çektiğiniz anda hareketini yapamaz. Her an beslenmesi gerekir. Muhtaçtır elet Ama bataryalı bir, bir robot düşünün. E, bataryası bitinceye kadar kimseye muhtaç değildir. mutezile insana bataryalı e, olarak düşünüyor. Allah gücü verdi. Bitinceye kadar 70-80 sene Allah hiç muhtaç değil diye düşünüyor. Ehli sünnette buna karşı çıkıyor. Çünkü güç denilen şey arazıdır. Her an Allah'ın beslemesi, yaratması, gücü var kırması gerekir. E, bu meselede Esas olan şudur, kudret ve benzer şekilde güçsüzlük yani aciziyet ancak fiile nispetle söz konusu edilebilir. Güçlü veya güçsüz, bu ancak fiille bağlantılı konuşulabilir. Kişi bir vakitte fiile güç yedirirken ikinci vakitte güç yetirmeyebilir. Nitekim böyle bir durumun varlığı yaşamda bilinmektedir. İnsan bunu tecrübesiyle bilir. Bir vakitte bir şeye güç yetirirken, ikinci vakitte bu gücü kaybolmuş olabilir. Bu durum varlığı, yaşandı bilinmektedir. Dolayısıyla Allah Teala gücü fiilden önce vermiş olsa, potansiyel olarak o gücü vermiş olsa, var olması imkansız bir şey için güç vermiş olacaktır. Bu da gücün fiil için var olduğu ilkesini geçersiz kılmaktadır. Burada kenara yazdık, ilke. Küçük kudret dediğimiz şey fiille bağlantılı düşünülür. Güç varsa fiil vardır. E şu halde aklın gücün ancak fiil için var olduğu ilkesi, gücün fiilden önce var olduğu görüşünü geçersiz kılar. Evet yine ilke, güç fiil için vardır. Bu akli bir ilke, akıl bunu kabul eder. Güç var fiil yok diye düşünemez. Güç varsa fiil vardır. Bu ikisi birliktedir. Gücün fiilden önce var olduğu görüşü geçersizdir. Temeli nedir? Güç dediğimiz şey arazıdır. İki vakitte devamını sağlayamaz. Sonra Kabe, Firavun'un durumunu gündeme getirerek kendi kendine karşı şöyle itirazda bulunur. Firavun imana güç yetirebilseydi Allah'ın bilgisini geçersiz kılmaya güç yetirmiş olurdu. Yani Firavun, Firavun iman etmeyecek, iman etmediği ortaya çıkacak şekilde ayette yer alıyor. Eğer Firavun imana güç yetirebilseydi, Allah'ın bilgisini geçersiz kılmaya güç yetirmiş olurdu. Yani iman etmeyecek derken Allah, o iman etmiş olsaydı Allah'ın bilgisi geçersiz hale gelmiş olurdu. Bu hüküm Firavun hakkında iman etmeyeceği Allah'ın bilgisinde var olan herkes hakkında geçerlidir. Kendi kendine Kabe bu itirazı yapıyor. Kabe'yi bu itiraza şöyle cevap verir. Sonra kendi itirazına kendi cevabını veriyor. Böyle bir sonuç gerekmez. Çünkü güç gerçekleşmeyeceği bilinen imandan başkadır. Bizim için güçle ilgili olarak böyle bir sonuç doğarsa sizin için de emirle ilgili olarak aynı sonuç doğar. Bizim için güçle, kudretle ilgili olarak böyle bir sonuç doğarsa sizin için de emir ile ilgili olarak aynı sonuç var. Yani firavunun Allah'ın bilgisinin aksini yapabilmesi bir problemse Allah'ın emrinin aksini yapabilmesi de aynı türden bir problemdir. Bu ilerli sayfalarda da gelecek ee, emredilen şeyin zıttını yapıp yapmama bir tartışma konusu kudretle fiil, zıt fiil yapıp yapmama bir problem meselesi. Şimdi Allah Firavun'a söylediği zaman e, aksini yapıp yapmaması gündemde bu tartışma burası. Firavun Allah'ın bilgisinin aksini yapabilmesi bir problemse örneğin Allah'ın ilminde Firavun iman etmeyecek diye var. E, Firavun'un iman etmesi mümkün mü? Bir de e, Allah emrediyor iman edin diye. Bu emre karşı çıkması mümkün mü? Sonuçta şunu göreceğiz. Emre karşı çıkmak mümkün mümkün? Emir zorunluluk gerektirmez. Yani Allah namaz kılın diye emreder, kılan olur, kılmayan olur. İman edin diye emreder, iman eden olur, etmeyen olur. Emrin muhatabı uymayabilir. Ama bilgi, Allah'ın bilgisinde olan şey değişmez. Dolayısıyla Allah'ın bilgisinde olan değişmez ama emre muhatap, emri yerine getirir veya getirmez. Kabe şöyle bir karşı çıkışta bulunmuştur. Allah değişecek olan alemi yaratma gücüne sahip olmakta, ancak bu durum Allah'ın kendi bilgisini geçersiz kılmak gücüyle nitelenmesini gerektirmemektedir. Aynı şey, birinci yani kulun gücü hakkında da geçerlidir. Allah değişecek olan alemi yaratma gücüne sahip olmakta, ancak bu durum Allah'ın kendi bilgisini geçersiz kılmak gücüyle nitelenmesini gerektirmemektedir. Niye böyle bir şey söylüyor? Alemdeki her şey değişiyor. Bu değişimle Allah'ın bilgisinde bir değişiklik meydana getirmiyor. Bu, bunu kastederek söylüyor. Sonra Kabe, Hüseyin el-Necar'a e, engelsizlik, ıtlak temelinde karşı çıkmıştır. Hüseyin el-Necar, Firavun ile iman arasında engel olmadığını söylemiştir. Yani Firavun, orada da geçti, iman etmeyecek şeklinde Allah haber veriyor. Allah'ın ilminde iman etmeyecek şekilde yer alıyor Firavun. E şimdi Firavun ile iman arasında... Hüseyin Neccar engel olmadığını söylemiştir. E, sen Hüseyin Neccar'ın Firavun ile iman arasında engel görmemek yaklaşımının Allah'ın ilmini geçersiz kıldığını mı söylüyorsun? Sonra Kâbi şöyle devam etmiştir. Allah Firavun'un iman etmesiyle ilgili olarak başka türlü bir şey olsaydı onun nasıl olacağını bilirdi. Dolayısıyla başka türlü bir şey olsaydı o da Allah'ın bilgisinin dışında olmazdı. Şimdi buraya eksi koydum. Niye eksi koydum? Ee, bu görüşü ileride eleştirecek muatörü diye. O yüzden eksi koydum. Eleştirdiği nokta, dikkat çekeyim, geçelim, okurken rahat anlayalım diye. Allah'ın ilminde olan şey kesindir. Ya şöyle ya böyle. Şöyle olursa şöyle, böyle olursa böyle gibi Allah'ın ilminde tereddüt olmaz. Bu cümle onu barındırıyor. O yüzden eleştirecek muatörü diye.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 Güç istidahat fiilden öncedir diyor mutezile Onun karşıt görüşü istidahat fiil ile beraberdir. Bu görüşü söylerken asla öğretisi çerçevesinde bunu söylüyor. Çünkü insan imtihan edilecekse, imtihan edilen insana yani, gücün potansiyel olarak verilmesi daha aslahtır dedikleri için e, bu çerçevede kabul ediliyor. Bilindiği gibi Allah'ın malik olduğu şey üzerinde mülkü, yani tam bir tasarrufu olmasaydı, kul günah işlemeye daha az eğilimli taate daha yakın iken saptıracağını saptırmaya ve Peygamberine itaatten engellediği kimseyi engellemeye gücü yetmezdi. Şu halde asla görüşünün geçersiz ve yıkılmaya mahkum olduğu sabit olmuştur. Bunun ayrıntısı gelecek aşağıda. Allah Teala, firavunun iman etmeyeceğini haber vermiştir. Bunu bilmektedir ve o onun düşmanıdır. Allah Firavun'un iman etmeyeceğini haber vermiştir. Bunu ilmindedir, değişmez ilminde olan bilmektedir. Ee, ve Firavun Allah'ın düşmanıdır. Allah'ın düşmanına kendisini sefik kılma yüzünü vermesi, mülkünü yıkması ve Rububiyetine geçersiz kılması için destek olması aklın apaçıklığı ile hikmet sınırının dışındadır. Dünkü okuduğumuz yeri hatırlarsanız Kabe'yi aklın apaçıklığı ile diyerek itirazda bulunuyordu. Maturid'i de akla apaçık diyerek iddia edemesin diye cevap veriyordu. Aklın apaçıklığıyla ile karşı taraf itiraz ettiği için yere geldikçe Maturid de aklın apaçıklığına bu aykırıdır diye bu ifadeyi kullanıyor. Temel tartışmadaki kelimelerden bir tanesi bu. Aklı göre apaçık mı, aklı göre apaçık değil mi? Geri geldiği için aynı şeyi kullandı. Allah'ın düşmanına kendisini sefil kılmak, gücünü vermesi, mülkünü yıkması ve rububiyetini geçersiz kılması için destek olması, aklın apaçıklığı ile hikmet sınırının dışındadır. Ayrıca bu tutum, Kabe'nin bu tutumu Allah'ın düşmanına Allah'a karşı şöyle söyleyerek en ağır şekilde minnette bulunma imkanı verir. Yani Kabe'nin Görüşü kabul edilirse bu durumda Allah'ın düşmanına, örneğin Firavun'a kendisine karşı şöyle söyleyerek en ağır şekilde minnette bulunma imkanı verir. Benim senin üzerinde lütufta bulunmuşluğum vardır. Çünkü sana, çünkü bana senin hücubiyetini yıkma imkanı verdin. Zira bilgisiz bir Rab olmaz. Bana senin hikmetini bertaraf etme imkanı verdin. Zira yalancı bir hakim Hikmetli olmaz. Beni bunları yapmaya muktedir kıldın ve bana iman etmem suretiyle bunları yapmamı emrettin. Biliyorsun ki iman etmek suretiyle bunları isteseydim yapardım ama yapmadım. Böylece senin rübuviyetin tam oldu ve hikmetin zedelenmedi. Dolayısıyla senin üzerindeki iyiliğin en büyüktür. Ve senin nezdindeki nimetin en kapsamlıdır. Şu halde sen hangi nimetine karşılık beni cezalandıracaksın? Hikmetin benimle tamamlanmış iken hangi hikmetinle bana emredeceksin? Bu cümleyi söyleyen örneğin firavın. Şimdi Matur'da şunu söylüyor. E, siz e, istitaat, kudret, kula önceden verildi. Kul 60-70 hayat, yani dünya hayatında Allah'a muhtaç olmadan ilter istediğini yapabilir diye düşünüyorsunuz. Bu düşünceniz Sebebiyle, örneğin Firavun veya bir Allah düşmanı. Şöyle bir iddiada bulunabilir Allah'a karşı. Bende öyle bir potansiyel güç var ki, bu gücü sen e, Sen bana Firavun iman etmez di diye vahiy gönderdin. Kur'an'da yer aldı. Ama ben o potansiyel güçle iman edip seni mahcup edebilirdim. Seni mahcup etmemek için iman etmedim. Dolayısıyla mahcup olmaman bana bağlı diye bir iddiada bulunabilir. Çünkü Muhtizli Anlayışına göre potansiyel olarak Güç insana verilmiş. Dolayısıyla her kadar Kur'an'da e, Firavun iman etmeyecekliği diye da o potansiyel güçle iman edebilirdi de. Etmemek ile böyle Allah'a e, seni, Rabb'lığını ben korudum. İman edebilirdim ama etmedim. Deme söz hakkı doğar diyor muhabbeti. Bundan dolayı e, Kabe'nin görüşü tutarsızdır diyor. Şurayı bir geçelim. Bu tutum, Kabe'nin bu tutumu Allah'ın düşmanına, yani mesela Firavun'a, Allah'a karşı şöyle söyleyerek en ağır şekilde minnette bulunma imkanı verir. Ben iman etmez, dedin, edebilirim, etseydim seni mahşup edecektim, seni mahşup etmemek için etmedim diye cevap verme hakkı doğurur. Dualizm öğretisinin bozukluğunu bilmenin yegane yolu, iki Tanrı'dan birinin diğerinin bilmediğini bilmediğini bilmeye güç yetirmesidir. Ee, i̇yilik tanrısı, kötülük tanrısı gibi iki tanrılı dualizm öğretisinde bunların bozuk olduğunun, temelsiz olduğunun, akla, uymadığını temel anlama yolu iki tanrıdan birinin diğerinin bilmediğini bilmeye güç yetirmesidir. İki tanrıdan söylenir ama iki tanrıdan biri diğerinin bildiğini bilmez, diğerinin güç yetirdiğine güç yetiremez. Halbuki bu yani Allah'ın kulu muktedir kılması, insana potansiyel bir güç vermesi, dualizmi kabul etmeyi gerektirir. Uluviyet geçerliliğini yitirmeden bu mümkün olsaydı, Allah'ın ilahlığı baki olurken insana potansiyel olarak tanrılık e, fiil yapan gücü verilmesi mümkün olsaydı, tevhid ehlinin seneviyenin öğretisini geçersiz kılma konusundaki istitleyenleri hükümsüz kalırdı. Eğer e, seneviliye karşı e, tutarsızsınız diye e, kullandığımız delillerin çökmesini istemiyorsa, e, insana da potansiyel güç verildi, bu potansiyeli yaratma gücünün olması tevhidi bozmaz demememiz gerekir. Dersek o zaman seneviliye karşı getirdiğimiz deliller de hükümsüz kalır, muhatır diye göre. Kabe'nin şu sözüne gelince, Allah firavun iman etseydi nasıl olacağını bilirdi. Yani şuradaki ihtimal. Allah, Firavun'un iman etmesiyle ilgili olarak başka türlü bir şey olsaydı, yani iman etmeyecekti, eğer iman etseydi, onun nasıl olacağını bilirdi. Yani olsa da bilir, olmasa da bilir. İhtimalli. Allah, Firavun'un iman etmeseydi, nasıl olacağını bilirdi. Bu faydasız bir sözdür. Çünkü Allah onu, yani Firavun'un iman edeceğini bilmekle beraber İman etmeyeceğini bilir mi, bilmez mi? Kâbi Allah firavunun iman etmeyi etmeyeceğini bilmez derse, onu sefik bilgisiz konuş olur. Buna karşılık Allah bilir derse, onu şöyle sorgulama hakkı duar. Sen e, firavun iman etseydi, bu durum Allah'ın bilgisinin dışında kalmazdı diyorsun. Kâbi sen firavun iman etseydi, bu durum Allah'ın bilgisinin dışında kalmazdı diyorsun onun bilgisi Firavun'un iman etmeyeceği yönündeyken, Firavun iman etmeyecek diye yönündeyken ve Firavun iman etmişken, Firavun'un iman etmesi onun bilgisinin nasıl dışında kalmaz? Buraya tekrar okuyalım. Sen Firavun iman etseydi, bu durum Allah'ın bilgisinin dışında kalmazdı diyorsun. Onun bilgisi Firavun'un iman etmeyeceği yönündeyken, Firavun iman etmişken, iman etse, Firavun'un iman etmesi onun bilgisinin nasıl dışında kalmaz? Çünkü Allah'ın ilminde iman etmeyecek diye var. O iman ederse o zaman bilgi geçerli hale gelir. Bu çelişki olmaz mı? Kabe'nin e, kul fiile güç getiremeseydi, kınanmayı hak etmezdi. Sözü de aynı şekilde anlamsızdır. Kul fiile güç getiremeseydi, e, kınanmayı hak etmezdi. Sözü de aynı şekilde anlamsızdır. Ve bu sözün anlamsız olduğunun delili Kabe'ye ait olmasıdır. Bilakis kul en büyük kınanmayı hak eder. Zira kul, gücün kendisine geliş sebebinden üst çevirdiğinde gücü boşa vermiştir. E, kul fiile gücü yetiremediyse kınanmayı hak etmezdi sözü. Niye anlamsız diyor? Gücü yetirememesi, kul gücün kendisine geliş sebebinden yüz çevirdiğinde Gücü zayi etmesidir. Kul gücü zayi ettiği için güçsüz hale gelir. Kabe'nin Firavun iman etseydi Allah'ın ilmi geçersiz olduğu şeklinde bir sonuç gerekmez. Çünkü güç imandan başkadır. Sözünün de reddedilmesi gerekir. Kudret imandan başkadır. Sözünün de reddedilmesi gerekir. Zira onda yani onun güç, iman, fiil ayrımına dayanan öğretisinde bu sonucun doğmasını engelleyecek bir şey yoktur. Bilakis bu sonucun doğmasının yegane sebebi, gücün imandan başka olmasıdır. Sonra Kabe'nin güce mukabil olarak emri gündeme getirmesi yanlıştır. Kudrete emretmeyi emri gündeme getirmesi yanlıştır. Çünkü emir Emretmek, yap, yapma diye emretmek. Kulun zillette kulluğunu gösteren kul kılmadır. Önemli bir tespit. Emretmek, namaz kıl diye veya domuz eti yeme diye emretmek. Kulun zillette kulluğunu gösteren kul kılmadır. Emirle karşıdakinin kul olduğu, apt olduğu tespit edilmiş olur. E, halbuki güç, kudret, zenginlik, ihtiyarsızlık, yücelik ve yüksekliktir. Emir farklı, güç farklı. Ee, Gücü olan kişi zengin, hiç kimseye muhtaç olmaması anlamına gelir. Yücelik anlamına gelir. Oysa emre muhatap olmak, o kişinin emir alan e, zayıf kul olduğunu, zillet içinde olduğunu gösterir. Dolayısıyla e, bu yani zenginlik ve yücelik. Zenginlik derken maddi zenginlik değil. Kimseye muhtaç olmamak ve yücelik. Allah'tan başkasının rablığını kendisiyle geçersiz kıldığı yöndür. Yani burayı zenginlik yerine çizip e, muhtaç olmama diyebiliriz. Allah'ın kimseye muhtaç olmaması ve yüce olması, Allah'tan başkasının rablığını kendisiyle Allah'ın geçersiz kıldığı yöndür. Allah e, hiçbir şeye muhtaç olmadığı ve yüce olduğu için raptır. Onun dışındakiler rapt değildir. Bugün emirde yoktur. Emir ve nehi olmadığında inanır, inkar eder, güç yetirir, güç yetiremez gibi söyledilerin bir anlamı olmaz. Emir ve nehi olmadığında inanır, inanmaz, güç yetirir, yetiremez gibi söyledilerin anlamı olmaz. Niye anlam olmaz? Namaz kılın, e, zina etmeyin diye emir ve nehi olduğunda karşı tarafta fiili yapıp yapmama ihtimali var. Eğer bunlar yoksa e, fiilin bir anlamı kalmaz. Sonra gücün meyvesi fiildir. Yukarıda geçmişti. Güç varsa fiil vardır. Yukarıda akli ilkedir diye geçmişti. Nerede geçmişti? Güç fiil nedir? Aklın ilkesi. Şurası. Gücün fiil için var olduğu ilkesi bu ilke. Aklın, gücün ancak fiil için var olduğu ilkesi bu da akli bir ilke. Aklı ilke bunu temel ilke. Güç varsa Fiil şamardır. Güç fiili gerektirir. Oraya gücün meylesi fiildir. ezikredilen zikredilen şey, yani fiil, emirle değil, güçle gerçekleşir. Gücün sonucu fiildir. Ve zikredilen şey, yani fiil, Yap, yapmama, emirle değil, güçle gerçekleşir. Bu yüzden emir, yap, yapma şeklindeki emir, zikredilen şeyle, yani fiille emir olmaz. Bir başka deyişle emir, yerine getirilmese de emirdir. Ama güç, onunla fiil gerçekleşmezse güç olmaz. Bu yüzdendir ki kul, kendisine güç verildiğinde hükümran, müstani ve halife olur. Bunlar tam olduğunda ise Rabb ilah olur. E, kul kendisine güç verildiğinde hükümlen olur, müstahani olur, her kimseye muhtaç olmaz ve halife olur. Bunlar tam olduğunda, tam anlamıyla güç varsa, e, muhtaçlık eksiksiz şekilde ise yücelik seviyesinde ise o zaman Rab ilah olur. Sonra bilinme yolu akıl olan şeyle zikrettiğim yönden karşı itirazda bulunmuş olduk. E, bu yukarıda geçen aklın ilkesi, aklın apaşıklığı gibi atıflar vardı. E, bilinme açısından, e, akla anlaşılabilecek şeyler açısından anlattı. Bilinme yolu, akıl olan şeyle zikrettiğim yönden karşı itirazda bulunmuş olduk. İlahi emir, aklın gerektirdiğini geçersiz kılmaz. Emir olmasaydı, akılla varılan sonuç korkunç olurdu. İlahi emir aklın gerektirdiğini geçersiz kılmaz. Emir olmasaydı, ilahi emir olmasaydı akılla varılan sonuç korkunç olurdu. Şimdi burada farklı şeyler de söylenebilir ama bu güncel meseleye de da atıf var. Allah'ın bir şeyi emretmesi, yasaklaması aklın anladığı şeyi destekleme şeklinde gerçekleşiyor. Akıl o şeyin iyi olduğunu kavrıyor ama Allah emrettiği zaman o şey e, farz haline geliyor. Akıl onun kötü olduğunu anlayabiliyor ama Allah e, yasak dediği zaman o şey haram haline geliyor. İlahi emir olmasaydı, Allah helal-haram şeklinde belirlemeseydi, e, sadece akılla ilerlenseydi, o zaman korkunç durumlar ortaya çıkabilirdi. Yani bunu yaşanan sarsıntılar gösteriyor. Birinci Dünya Savaşı, için Dünya Savaşı, yani sadece akıllı hareket edilirse, harama herhala dikkat edilmeden akıllı hareket edilirse, çok varlık sonuçlar ortaya çıkabilir. Hatta bu değer meselesinde, ne iyidir ne kötüdür meselesinde sadece akıllı hareket edilirse, Allah'ın emri yasakları dikkate alınmaz da, iyi kötü diye Allah'ın verdiği değer dikkate alınmaz da, sadece akıllı değer belirlenmeye çalışılırsa, çok korkunç şeyler ortaya çıkabilir. Şu LGBT akımlara eşcinsellik meselesinde de akıl açısından baksam erkek erkekle kadın kadınla aklin niye birlikte olmasın engelleyecek hiçbir şey yok yani kişi kendi kızıyla oğluyla niye cinsel ilişki yaşamasın aklin engelleyecek hiçbir şey yok o açıdan sadece akılla ilerlemek korkunç sonuçlar doğurabilir bu yüzden ilahi emir Allah'ın emri. Aklın gerektirdiğini destekler. E, i̇lahi emir olmasaydı, haram, farz gibi ilahi emirler olmasaydı, akılla varma sonuçlar korkunç olabilirdi. E, Kâbi ilahi emirdeki hikmeti ya bilir ya da bizim bildiğimiz tarzda bilmez. Yani Konuştuğumuz yukarıdaki meselelerde bir problem var Kâbi açısından. Kâbi ilahi emirdeki hikmeti ya bilir ya da bizim bildiğimiz tarzda bilmez. Ama bir problem var. Ama emri bizim bildiğimiz tarzda bilmekte zorlanması sebebiyle ilahi emri reddetmesi gerekmez. Emri bizim bildiğimiz tarzda bilmekte zorlanması sebebiyle ilahi emri reddetmesi gerekmez. Bu söylediğimi şahit alemin, şu gördüğümüz alemin durumu teyit etmektedir. Şöyle ki, güçlü kimse gücüyle yükselir ve yücelir. Güçlü, kudretli bir kimse, kudreti gücüyle yükselir, yücedir. Yüce ve olup kimseye ise bir şey emredilmez. Güçlü birine artık emredemezsin. Şu halde emirde boyun eğmişlik ve kul eyleme vardır. Birine emir emirde bulunuluyorsa, talimat veriliyorsa, o emri alan kişinin boyun eğdiği, kul olduğu durumu ortaya çıkar. Dolayısıyla... Emir onu, yani fiili gerektirmez. Emretmek fiili gerektirmez. Boyun eğer ama yapar yapmaz. Namaz kıl versin, kılar kılmaz. İman et dersin, eder etmez. Emir fiili gerektirmez. Boyun eğme vardır, kula eyleme vardır ama sonuç aynen gerçekleşmeyebilir. Buna karşılık güçlü ve muktedir kılma yücelik ve oluluk için içerir. Buna karşılık güçlü ve muktedir kılma, Yücelik ve oluluk içerir. Bu yüzden fiili gerektirir. E, Emirde de fiilin olup olmaması e, zorunlu değildir. Uymayabilir. Ama güç, kudret varsa güç, kudret olması fiili gerektirir. Sonra e, zayi edilmemiş her gücün varlığı amaçlanan fiili gerektirir. Burada harcanan yazılmış. Zayi edilmesi daha doğru. Yukarıda da sayfalarca anlatıldı. Kişi e, mail eder, tercihte bulunur, e, ister şefkini yönlendirirse kudret verilir ve güç meydana gelir. Eğer bunu yanlış yerde kullanırsa o potansiyelini zayi etmiş olur. Bundan dolayı harcanan yerine zayi etmiş daha tutarlı bir buraya. Zayi edilmemiş her gücün varlığı amaçlanan fiili gerektirir. Mesela birisi namaz kılmak için meyletti, arzu etti, şevkle yöneldi, bu o fiili gerektirir. Veya aynı şekilde kişi intihar etmek için tercih etti, meyletti, yöneldi, o ilerledi, intihar fiili gerektirir bu durum. Halbuki emrin hakkı, fiilin varlığı değil, lüzumudur. Emirde ise yap, yapma diye emredilen şeyde ise fiilin gerçekleşmesi değil, mu ortaya çıkar yapması gerekir diye anlarız ama yapıp yapmamayı gerektirmez. Nitekim tutulmayan nice emirler vardır. Yani tutulmayan nice emirler vardır. Burada e, tutulması gerektiği anlaşılır ama emir verildi diye yapması zorunlu hale gelmez. Buraları okurken insan özgürlüğü açısından anlamakta fayda var. Allah emrediyor. E, o emretmiş olması insanı mecbur hale getirmiyor namaz kılmaya itaat etmeye. Şu halde emirle fiil gerekmez. Emirler edilmekle fiilin zorunlu hale gelmesi gerekmez. Kâvinin Allah hakkında söylediğine gelince, bu onun kudreti, iradesinin ve hükmü geçerliliği iledir. Böylece Allah'ın ruhu biri tam olmuş, o ullu ve yüceliği zatıyla gerektirmiştir. Söz konusu edilen korkunun onda bulunması mümkün değildir ileki onun vahidmetin tamlığı ve mertebenin yüceliği gerçekleşir. E, bunun kabul edilmesi de başkaları için eksiklik gerektirir. Nitekim Kâbi, senevilerin dualist öğretisini bu söylediğim ilkeyle türetmiştir. Yani seneviler iyilik kötülük tanrısı arayışında olanlar iki tanrının birinin diğerinin bilmesi, bilmemesi, kudretlerin yetmesi, yetmemesi sebebiyle bir şekilde kendi aralarında çatışmaya giredikleri için e, düzen bozulacak, tevhid ortaya çıkması gerekecek. Bu meselede de Kâbi, Seneviler'e karşı zaten söylediğim şeyleri söyleyerek Seneviler'i çürütmüştü. Dolayısıyla, mutezbenin aşağıda gelen görüşü, Kâbi'nin bu görüşünün benzerine karşı çıkması sebebiyle kabul edilemez. Kul, Allah'ın onun yapmayacağını bildiği şeyi yapmaya güç yetirir. Kabe'nin bu görüşünün benzerine karşı çıkması sebebiyle kabul edilemez. Kul Allah'ın onun yapmayacağını bildiği şeyi yapmaya güç yetirir. Bu görüş kabul edilemez. Allah'ın onun yapmayacağını bildiği şey, mesela firavun iman etmeyecek diye Allah biliyor. Bu görüşe göre kul ona güç yetirebilir. Dolayısıyla bu anlayışa göre kul, Allah'ın rububiyetini geçersiz kılabilir. Allah firavun iman etmeyecek diyor. mutezileye göre, bu anlayışa göre kul gücü var, e, iman ederse, güç yetirirse, o zaman Allah'ın rububiyetini geçersiz kılmış olur. Allah'ın bilgisini geçersiz kılmış olur. Halbuki muhtezile, senevi dualizmi bağlamında iki tanrıdan birinin diğerinin bilmediğini bilmesinin Diğerinin tanrılığını geçersiz kılacağını iddia etmiştir. İki tane var. İki taneden birinin, diğerinin bilmediğini bilmesi, ikisinden bir tanesinin zayıf olduğu anlamına gelir. Bu meselede eğer e, Firavun'un iman etmeyecek diye Allah bilirken, e, Firavun iman ede, ederse, edebiliyorsa, ettiği kabul edilirse, bu durumda Allah'ın ruhbubiyeti, yani bilgisi, geçersiz alet gelir. Halbuki muhtezine senevi dualizmi bağlamında iki tanrıdan birinin diğerinin bilmediğini bilmesinin diğerinin tanrılığına geçe sıkılacağını iddia etmiştir. Aynı durum kulun Allah'ın bilgisinin aksine şekilde hareket edebilmesi için de söz konusudur. Senevi de nasıl itiraz edebiliyorsa aynı şekilde Allah'ın bilgisinin dışında olanı yapmasını kabul etmek kendiler için bir eleştiri. Bir diğer açıklamada şudur. Kâbi, Allah'ın falanca şeye ilişkin gücü ve falanca şeye ilişkin bilgisi vardır gibi anlamsız sözlerle Allah'a güç ve bilgi nispet etmiş olmaz. Kâbi, Allah'ın falanca şeye ilişkin gücü falanca şeye ilişkin bilgisi vardır gibi anlamsız sözlerle Allah'a güç ve bilgi nispet etmiş olmaz. Çünkü onun öğretisinde güç ve bilgi Allah'tan başkasında gerçekleşmiştir. Dolayısıyla bu öğreti Allah'a karşı çıkılması söz konusudur. Burada kastettiğine malum, muhtezele anlayışında, master kavramındaki hayat, ilim, kudret, sevim, basar gibi sıfatlar Allah'ın e, sıfat olarak kabul edilmez. Dolayısıyla bunlar kabul etmiyor aslında. Kabul etmediği için e, bu sözü anlamsız hale geliyor. Allah'ın falanca şey ilişkin gücü, falanca şey ilişkin bilgisi gibi anlamsız sözlerle Allah'a güç, bilgi nispet etmiş olamaz. Çünkü onun öğretisinde Mu'tezile'ye göre kudret ve bilgi Allah'tan başkasında gerçekleşir. Allah'ın e, zatî bir özelliği değildir. Dolayısıyla bu öğretiye göre Allah'a karşı çıkılması söz konusudur. Çünkü Allah'ta bilgi yoktur, Allah'ta ilim yoktur, Allah'ta kudret yoktur. Yine Allah zatıyla güçlü, zatıyla bilen olduğundan zatıyla Kadir zatıyla alim olduğundan bu söylenenle yani onun güç ve bilgisinin başkasında gerçekleşmesiyle nitelenmesi mümkün değildir. Ee, Kabinin ve mutezile görüşüydü. Burası Mahdudin kendi görüşü. Allah zatıyla Kadir zatıyla alim olduğu için e, bu söylenenle yani onun güç ve bilgisinin zatında değil de başkasında olmasıyla gerçekleşmesi. Böyle nitelenmesi mümkün değildir. Çünkü Zatı sayesinde onun vübubiyeti tamamlanmış hükümlanlığı ve uluviyeti yüce olmuştur. Dolayısıyla Allah Zatı ile adimdir, Zatı ile kadirdir. Hükümlanlığı ve uluviyeti böyle yüce olmuştur. Zatıyla nitelenen bir şey üzerinde bir başkasının hükümlanlığı sabit olursa onun üzerinde onun gücü işler. Buna örnek olarak arazları verebiliriz arazlar. Zira arazlar, zatları gereği farklı farklıdır. Ve kendileri sebebiyle cisimlerin farklı farklı olur. Ya da cisimleri örnek verebiliriz. Çünkü cisimler zatları ile kaimdir. Arazlar da onlarla kaimdir. Bu kısmı yukarıya bir oku çıkartmışım. Bekir Topaloğlu hocanın çevresinde şöyle. Arazlar kendilerine has vasıfları bulunmakla birlikte Cisimlerden bağımsız değildir. arazlar kendilerinin has vasıfları, yani sarı, kırmızı gibi örneğin farklı vasıflar var. Böyle olmakla birlikte cisimlerden bağımsız varlıklar yoktur. Yani atomlardan, cüzlerden cüzdelerden, cüzdelerden daha dediğimiz atomdan bağımsız bir varlığı yoktur. Tam tersi, yahut da cisimler, varlıklarını kendi başlarına sürdürdükleri halde teorik olarak arazın dışında atom diye bir şeyi kabul etmekle birlikte arazılardan ayrı var olanlardır. Sonra Allah'ın cisimler ve arazlar üzerinde hükümranlığı ve egemenliği vardır. Allah'ın cisimler üzerinde, yani atomlar üzerinde, burada cisimlerken onu kastediyoruz, atomu, atomlar üzerinde, arazlar üzerinde hükümranlığı ve egemenliği vardır. Allah'ın üzerinde onun takdirini bozma, tedbirini ters çevirme, bilgisini bertaraf etme ve haber verdiği şeyin hakikati etme gücü olduğunu varsayarsa Allah'ın bir başkasının gücü ve hükümranlığı altında olur. Allah ise bunlar çok çok yücedir. Ayrıca engellenmeme yani kişiyle iman arasında bir engelin olmaması ilme değil, emre racidir. ki Bu yukarıda açıklamıştık. Şimdi bu kısmı ben, şu mütelecimin içinde güç diye eklediği kısma ben ilim olarak e, ekledim. Yukarıda okutuğumuz için cümle şöyle, bana göre, mütelecime göre güç diye düşünmüş. Engellenmeme, yani kişiyle iman arasında bir engelin olmaması, ilme değil, emre raci gelir. Ne demek? Ee, Allah, firavun iman etmeyecek diye Allah'ın ilminde var. Bu ilminde olan şey değişmez. Ee, emir konusu yani o kişi emredilen şeyi yapıp yapmamakta özgür. Özgür olmakla birlikte Allah'ın ilminde iman etmeyecek diye olmak sebebiyle ilmindeki değişmez. Ee, o yüzden parantezine şöyle bir şey yazdım. Emir Fiili gerektirmez, ilimde olan ise değişmez. Bir kişiye namaz kılın diye emretmek, namaz kılmasını gerektirmez. Ama ilim değilse, ilimde ise, Allah'ın ilimde ise, Allah'ın ilimde olan ise değişmez. İlim, ilme değil, emre raciidir. Kaderilerin yani mutezilerin güç anlayışı çerçevesinde iki mesele Allah'ın ile kadir, güçlü olmamasını gerektirir. E, muhtezile sıfat anlayışında master kavurundaki sıfatları kabul etmeyip Allah zatıyla, alim zatıyla kadir diyor. Muhatübedi ona da burada itiraz ediyor. Onlar her ne kadar e, Allah zatıyla kadir deseler de e, şu iki mesele var. Bu iki meselede onların bu görüşünün zıttı ortaya çıkar. Yani zatıyla kadir dedikleri halde görüşleri öyle olmadığı şeklinde sonuç verir. Bir, Onlar şöyle söylerler. Mutezile şöyle söyler. Övgüsü yüce olan Allah kulların hareketleri ve durağanlıkları üzerinde güç sahibidir. Övgüsü yüce olan Allah kulların hareketleri, bir şey yapmaları ve yapmamaları üzerinde güç sahibidir. Allah onları bu hareketler ve durağanlık üzerinde güç sahibi kıldığında Allah'ın onlar üzerindeki gücü kaybolur. Tekrar yapalım. Ölgüsü yüce olan Allah. kulların hareketleri, bir şey yapmaları, yapmamaları üzerinde güç sahibidir. Ama Allah onlar bu hareketler veya yap, yapıp yapmama üzerinde insanı güç sahibi kıldığında, insana potansiyel güç verdiğinde, kudreti insana verdiğinde bu aşamadan sonra Allah'ın onlar üzerindeki gücü kaybolur. Tekrar edelim. Teorik olarak Yüce olan Allah'ın insanların tüm fiilleri üzerinde tasarrufu var. Ama mutezile anlayışına göre Allah insanları imtihan ettiği için Allah insanların yapıp yapmama şeklindeki insan fiilleri üzerindeki gücünü insana devrediyor. Güç insana veriliyor. Bu aşamadan sonra Allah'ın insan fiilleri üzerindeki gücü kaybolur. Böylece Allah gerçekte başkaları sayesinde güçlü olur. Yani kendi gücü insana geçmiş olur bir anlamda. Çünkü Allah zatıyla bulunduğu hal üzeredir. Allah bu gücü zatı sebebiyle sahip olsaydı başkasını hareketler ve durağanlık yapıp yapmamak üzerinde güç yetirir kıldığında o güç kendisinden ayrılıp uzaklaşmazdı. Eğer Allah zatıyla kadirse o kudretin insana geçmemesi gerekir. Bunu ortaya koyan bir başka istedilen bir başka akıl yürütme Allah'ın her şeyi zatı sebebiyle bildiğinde bir başkasını bilgili kıldığında ilminin kendisinden ayrılmamasıdır. Allah zatıyla her şeyi biliyor. Allah birini bilen kıldığında Allah'ın ilmi o bilen kıldığı kişiye geçmiyor, ayrılmıyor. Aynı durum kudret içinde geçerlidir. Yani Allah insanı kadir kıldı denildiği zaman kudretin insana geçmemesi gerekir. Gene Allah'ta kalması gerekir ki Allah Zatı ile kadir olsun. Oysa Muhtezi'nin anlayışına göre Allah kudreti potansiyel olarak insana vermiştir. İstitaat ve kabul et, fiil fiilden öncedir. Ve i̇nsan fiilde Allah'a muhtaç değildir. Kendi kudreti vardır. Bundan dolayı Muhtezi'nin bu görüşü Allah zatıyla kadir demelerini boşa çıkartmıştır. Ayrıca Arazilerin isimlerden başka olduğunun delili, arazların cevherlerden başka olduğunun delili, e, cevherlerin araz olmadan var olabilmesidir teorik planda araz olmadan Cevher diye bir varlık düşünebiliyoruz teorik planda böyle ama gerçek hayatta Cevher araz birlikte yer alıyor benzer şekilde şahitte güç ve bilginin başka başkalarının sebebi güç ve bilginin kendisine ait oldukları şeyden başka olmasıdır. Yüce Allah hakkında söyledikleri şey yani güç de böyledir. Bunu daha da aydınlığa kavuşturan bir başka açıklama şudur. Allah kulu zorunlu hareketle hareket ettirmek ve zorunlu durdurma ile duruan kılmak isteseydi ve o zatına ait olmayan güce sahip olsaydı, kuldan o gücü almadan buna güç yetiremezdi. Şu halde Allah'ın kul sayesinde güç yeten olduğu, o gücün ondan ayrıldığı ve ona döndüğü sabit olmuştur. Bu da cisimlerin niteliği ve araziden hakikatidir. Allah ondan yücedir. Buraya kadar anlatılan muhtezelenin e, görüşünün tasviri. Siz kul, e, fiilden önce kudete potansiyel sahiplerseniz o zaman Allah'ın zatıyla kadir demeniz e, anlam sıra gelir. Allah'ın kudreti kula geçmiş olur. O zaman e, Allah'ın zaafiyle kadir olması imkansız hale geliştirirse. Allah bundan yücedir. Muntezirenin bu anlayışı bundan yücedir. İki, Allah Teala kuluna şeyi yok etme gücü verse, o şeyi varlıkta tutmayı isteyen güç, Allah'tan ayrılıp uzaklaşır. Varlıkta tutma ise onun fiilidir. Yine MZ e, kısaltması yazdım. Muhtaziliğe göre böyle. İmam Hatürdiyen aktarıyor. Muhtaziliğe göre Allah kuruna bir şey yok etme gücü verse o şeyi varlıkta tutmayı isteyen güç Allah'tan ayrılık uygulaklaşır. Varlıkta tutma ise onun fiilidir. Şu halde Allah gerçekte kendisinin fiili olan fiilden engellenmiştir. Kendisinin yaptığı fiili kulağı potansiyeli olarak verdiği için Artık o fiil üzerinde tasarrufu yoktur. Kurt yetkili olduğu için Allah kendisini fiil olan fiilden engellemiştir. Başkası sebebiyle engellenebilen kimse, başkası sebebiyle özgür kılınabilir. Bunlardan birincisi güçsüz kılmayı, ikincisi güçsüz kılmayı gerektirir. Bunların ikisi de Allah için bir başkası sebebiyle gerekli olmuştur. Allah bütün bunlardan yücedir. Buradaki temel mesele ne? Allah insana potansiyel kudreti verdi hiç müdahale etmeyi, kul o potansiyel gücüyle her şeyi yapıyor ve Allah'a muhtaç değilse, e, o kul, o kudret, Allah'ın zati, Allah zati sıfatı olan kudret, Allah'tan ayrılıp kula geçmiş olur. O zaman Allah'ın zati kudreti e, anlamlısı hale gelir. Düşüncesi. Allah minnadan yüceler. Sonra Kâbi şöyle demiştir. Biri şöyle diyebilir. Güçlü olanın bir vakit fiilde bulunmaması mümkün ise pek çok vakit fiilde bulunmaması niçin mümkün olmasın? Nitekim Allah Teala böyle nitelermiştir. Kabil'in aktarımı. Biri şöyle diyebilir. Güçlü olanın bir vakit fiilde bulunmaması mümkün ise pek çok vakit fiilde bulunmaması niçin mümkün olmasın? Nitekim Allah Ta'la böyle nitelenmiştir. Yani ister yaratır ister yaratmaz. Fakir Ebu Mansur şöyle demiştir. Kavi meseleyi yanlış ortaya koymuştur. Konu hakkında şu şekilde soru sorulabilir. Yani şu anlatımı kurgulaması hatalı. Ee, soruyu şöyle sorsaydı, sorması gerekirdi. Güç ancak fiil için var olduğunda. Bu daha önce geçmişte hatırlarsanız. Güç fiili gerektirir. Güç fiilin anahtarıdır, ee, gücün semenesi fiildir. Güç ancak fiil için var olduğundan ve güç bir vakit fiilsiz olabildiğinden pek çok vakit fiilsiz olabilir. Nitekim sen bu niteliği Allah'a nispet ettin. Öyle demesi gerekirdi. İki, gücün varlığını izleyen ikinci vakitte güç yok olmasına rağmen o var olmayan güç sayesinde fiil gerçekleşebiliyorsa bu durum 10. vakit içinde her ne kadar o vakitte güç var olmasa dahi niçin mümkün olmasın? Burada da arası atıf yapılıyor. Kudret aras ne demek? İkinci vakitte kaybolur demek. Bir, bir vakitte var sonra yok olur. Kaybolur aras. Bunu atın. Gücün varlığını izleyen ikinci vakitte güç yok olmasına rağmen o var olmayan güç sayesinde fiil gerçekleşebiliyorsa bu durum İkinci, üçüncü, beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci, dokuzuncu, onuncu vakit içinde eğer ne kadar o vakitte güç olmasa da niçin mümkün olmasın? Ya da güç yok olduktan bir çok vakit sonra fiilin gerçekleşmesi mümkün değilse güç yok olduktan bir vakit sonra da fiilin gerçekleşmesi mümkün olmaz. Kâbi birinci şöyle cevap vermiştir. Şu aktarımlara, iddialara Kâbi şöyle cevap vermiştir. Allah böyledir, yani fiil işlemeden durabilir. Çünkü fiiller ona nisbetle zıt olmaz ve Allah zıttı olmayan şeye güç yetirir. Buna karşılık kul zıttı olmayan şeye güç yetiremez. O yüzden kulun fiil işlemeden var olması mümkün değildir. Bu kâbi'nin görüşü, kâbiye şöyle denir. Burada başlayan kısımda matür görüşü, matür diye göre. Kabe'ye şöyle demiş. senin bu sözlerin sana yapılan itiraza cevap teşkil etmez. Senin bu sözlerin sana yapılan itiraza cevap teşkil etmez. İtiraz neydi? Eğer e, potansiyel güç insana verilirse, bu potansiyel güç Allah'tan uzaklaşmış olur, kul e, Tanrı seviyesine çıkmış olur gibi itirazlar vardı. E, senin bu sözlerin, yukarıdaki anlattığım sözler, sana yapılan itiraza edilmeye cevap teşkil etmez. Bilakis sana şöyle söylenmiştir. Kendisine nisbette fiillerin zıt olduğu kimsenin yani kulun belli bir fiili veya o fiilin zıttını bir vakit işlemeler var olmasını imkansız kılan buna karşılık fiillerin kendisine nisbette zıt olmadığı kimsenin yani Allah'ın bir vakit fiilsiz var olmasına mümkün kılan gerekçe nedir? Kendisine nispetli, fiillerin zıt olduğu kimsenin, yani kulun, belli bir fiili veya o fiilin zıttını bir vakit işlemeden var olmasının imkansız kılan. Buna karşılık, fiillerin kendisine nispetli, zıt olmadığı kimsenin, yani Allah'ın bir vakit fiilsiz var olmasını mümkün kılan gerekçe nedir Sonra zıtlıkla ilgili olarak şöyle denir. Kâbi, zıtlık sebebiyle gücün var olduğu zamanda. Kulun fiilsiz olmasını imkansız mı görmektedir? Kabe'ye zıtlık sebebiyle, gücün var olduğu zaman da, kudun fiilsiz olmasını imkansız mı görmektedir? Yoksa zıtlık sebebiyle, ikinci vakitte bunu gerekli mi görmektedir? Bu ikisinden hangisini cevap olarak verirse versin, o iki halde de aynıdır. Allah hakkında söylediği de asılsızdır. Zira kâbiye göre Allah'ın fiili, yaratmasından ibarettir. Yaratma ise ölüm ve hayat vesaire de olduğu gibi zıttık içerir. Sonra Kâbe cisimlerin hallerinin başlangıcında hareket ve duranlıktan uzak olmasını delil getirmiştir. Şöyle ki cisimler başlangıçta hareket ve duranlıktan uzaksa niçin başka vakitlerde Aynı şekilde hareket ve durağınlıktan uzak olması gerekmesin. Ebu Mansur şöyle söylemiştir. Şöyle söyleyelim. Hareket ve durağınlık ya bir şey yapmak veya yapmamak kalıcılığın, varlığın devamının iki ismidir. Dolayısıyla bu ikisinin cismin hallerinden başlangıcında var olması imkansızdır. Zira durağınlık var olduğu yerde kararlılık hareket ise orada ayrılmadır. Durağanlık var olduğu yerde kararlı kalması, hareket ise orada ayrılmasıdır. Duran demek var olduğu yerde kararlı kalması, hareket ise oradan ayrılmasıdır. Üçte ancak fiil için söz konusudur. Fiil olmadan gücün olması bir vakit için mümkün olsaydı, pek çok vakit içinde mümkün olurdu. Güç, ancak fiil için söz konusudur. Fiil olmadan gücün olması bir vakit için mümkün olsaydı, pek çok vakit içinde mümkün olurdu. Zira güç fiil için vardır. Bunu tekrar alıntı Kaç yere tekrarlandı? Güç fiil içindir. Evet, güç fiilin anahtarıdır. Güç fiili gerektirir. Halbuki cisim hareket ve duranlık için var değildir. Bu ikisi ise gerektirmeyen iki anlamdır. Kâbî cisimlerin var oldukça hareket ve duranlıktan ayrı olamadıklarını görmüyor mu? Cisimlerin var oldukça hareket veya duranlıktan ayrı olamadığını görmüyor mu? Cisim ya hareketlidir ya durağandır ayrı bunu görmüyor mu? Sonra güç kalıcı değildir. Kudret dediğimiz şey arazdır İki vakit devamlı göstermez. Kalıcı değildir, arazdır Dolayısıyla gücün var olduğu zaman boyunca fiilden ayrı olmaması gerekir. Güç varsa fiil vardır. Gücün var olduğu zaman boyunca fiilden ayrı olmaması gerekir. Sonra bizim meselemiz fiil hakkındadır ve biz cismin varlığa geliş sürecinde hareket ve duranlıktan uzak olmasını mümkün görürüz. Biz cismin varlığa geliş sürecinde hareket ve duranlıktan uzak olmasını mümkün görülür. Bu da beka sürecinin adı olan fiilin henüz bulunmaması şartına bağlıdır. Yine Kabe sağlıklı, özürsüz kimse hakkında şöyle söylemiştir. Sağlıklı, sağlam. Derken ikisi aynı gibi Buradaki özürsüz anlamında sağlıklı biri ve özür yok. Böyle bir kimse hakkında şöyle demiştir. Sağlıklı, özürsüz kimse ilk oluşumu sırasında fiilden uzak kalabilir. Ama daha sonra asla fiilden uzak kalamaz. Şey, Allah ona rahmet eylesin, mağdur diye şöyle demiştir. Kâbî'nin bu sözü yanlıştır. İlekis, Sağlık, sağlıklı, özürsüz bir kişi oluştuktan sonra da fiilden uzak kalabilir. Yani sağlıklı, özürsüz bir kişi varlığa geldikten sonra da fiilden uzak kalabilir. Sonra Kâbi bu görüşünün makul olduğunu iddia etmiştir. Ancak bu, aklın kendi halinden çıkabileceğini çıka düşünen kimsenin aklıdır. Yani aklın kendi halinden çıkabileceğini düşünen kimsenin aklıdır. Sonra Kâbi, bilgiyle, ilimle ilgili olarak ona göre ancak şaşkın birinin söyleyeceği şeyler söylemiştir. Onun bu sözlerine faydası az olduğu için yer vermiyorum. Sonra Kabe kendi kendine şöyle bir karşı itirazda bulunur. Bir kimse hem imana hem de küfre güç yetebiliyorsa bu ikisinden birini değil de niçin diğerini seçmiştir? Kabe kendi kendine şöyle bir itiraza bulunur. Bir kimse hem imana hem de küsre güç eklebiliyorsa, bu ikisinden birini değil de, niçin diğerini seçmiştir. O, bunun imkansız olduğunu iddia etmiştir. Çünkü kişi ikisinden sadece birini yaparsa, zorunlu hale düşer. Halbuki ihtiyarın, özgür seçimin var olduğu sabit olmuştur. Sonra Kabe benzer bir idraz Allah konusunda yapmıştır. Şöyle diyelim, Kabir sorunun cevabından sapmış ve uzaklaşmıştır. Çünkü soru kişinin bir şeyi zıttına nasıl seçip diğeri ettiği hakkındadır. Nasıl bu soru? Bir kimse hem imana hem de küfre güç yetirebiliyorsa, bu ikisinden birini değil de niçin diğerini seçmiştir? Kişi hem iman hem küfre güç yetirebiliyor ama inkarı seçti. Niye iman değil inkarı seçti? Veya tam zıttı. Ee, soru kişinin bir şeyi yazıldığına nasıl seçip tercih ettiği hakkındadır. Oysa özgür seçimin şartı kişinin dilediğini yapması değildir. Bilakis yapmayı en uygun olanı seçmesidir. Bu da önemli. Ee, özgür seçimle ilgili bir tanım. Özgür seçimin şartı kişinin dilediğini yapması değil. Yapması en uygun olanı seçmesidir. Özgürlük nedir? Özgürlük, özgürlük Kişinin dilediğini yapması değildir. Ee, en uygun olanı yapmasıdır özgürlük. Niçin yaptığını bilmediği bir şey yaparsa başkasının onun fiilinde bir tedbiri dahil olduğu ve fiilinin o tedbire uygun olarak ortaya çıktığı sabit oluş. Tekrar okyalım. Özgürlüğün anlamı kişinin dilediğini yapması değil, en uygun olanı yapmasıdır. Ee, niçin yaptığını bilmediği bir şey yaparsa Niye yaptığını bilmediği bir şeyi bir kişi yaparsa, başkasının onun fiilinde bir tedbiri dahil olduğu ve fiilin o tedbire uygun olarak ortaya çıktığı sabit olur. Kendi bilmediği için. E, Kâbî'nin allah Teala ile karşı itirazı iki görüş itibariyle imkansızdır. Bizim görüşümüze göre Allah zatıyla yaratıcıdır, zatıyla Haliktir. Bu yüzden Allah niçin yaratır demek, Allah niçin güç yetirir ve bilir demek gibidir. Şimdi bu daha önce de geçti. Allah alemi niçin yarattı? Allah niçin yaratır? gibi sorular. İnsanın kendi bakış açısıyla sorduğu sorular. Arkada bir arka planı var. İnsan birine niçin diye soru sorarken hangi fayda için, hangi zarardan kurtulmak için, hangi faydaya ulaşmak için bir menfaat sebebiyle yapıyorsun anlamında niçin kullanır? Allah niçin alemi yarattı? Allah niçin yaratır? gibi sorular. Hangi menfaatle, hangi faydayla, hangi menfaat sebebiyle yaptığı gibi anlam içerir. Bu yüzden bu soru Allah için sorulamaz. Bu yüzden Allah niçin yaratır demek, Allah niçin güç getirir ve bilir demek gibidir. Allah niçin bilir diye soramayacağım için, Allah niçin yaratır diye de sormamam gerekir. E, Kavi'nin Allah'ın yaratması din yönünden aslattır, daha yararlıdır demekle beraber Fiilinin niteliği böyle olan birine, yani Zatı gereği yaratıcı olan Allah'a niçin yarattığı sorusu sorulamaz. Evet, Zatı gereği bilen birine, Zatı gereği güç etmen birine, Zatı gereği yaratan birine niçin sorusu sorulamaz. Allah'a hamdolsun bizi böyle bir sorudan müstahane kılmıştır. Allah'a hamdolsun biz Allah'ın Zatı gereği alim, kadir olduğunu bildiğimiz için niçin biliyor, niçin yaratıyor diye sorular sormayız. Allah bizi bundan müstahane yıkılmıştır. Ancak ben burada zayıflığı sebebiyle soru olarak kabul edilemeyecek konularda o sorunun bir kısmını zikretmek, böylece Mu'tezile'nin, Kabe'nin makbul görülen konulardaki kadrini bilmelerini sağlamak istiyorum. Kabe'nin verdiği sorularına ve cevapları aktararak e, muhtezere içinde Kabe'nin makbul görünen Kabe'nin dur durumunu ortaya koymak istiyorum. Kabe şöyle bir iddia öne sürmüştür. Tek bir güç hem imana hem de zıttına elverişliyse Allah'ın hem imana hem de zıttına destek sağladığını benimsemek niçin uygun olmasın? Tek bir güç, insanda bulunan tek bir güçle hem imana hem de zıttına küfre elverişliyse bu kudret Allah'ın hem imana hem de zırtına destek sağladığını benimlemek niçin uygun olmasın? Bu itiraz emir ve nehi ile üretilebilir. Yine yukarıda açıklamıştı, emir ve nehi konusunu anlatmıştı. Emir zorunluluğu gerektirmez, nehi zorunluluğu gerektirmez. Yani iman diye emredersiniz, iman etmeyebilir. Domuz eti haramdır, yemedi dersiniz, yiyebilir emir nehi zorunluluğu gerektirmez, ilim zorunluluğu gerektirir. Bu yukarıda anlatılmıştı. Yine Kâbi, kılıç ve parayla karşı iddarda bulunmuştur. Kılıç, Allah dostunu öldürmek ve para içki satın almak için kullanılabilirse böyle bir imkan olsa da Allah'ın kılıç ve parayı bu işler için verdiğini söylemek caiz değildir. Biz şöyle söylüyoruz. Meselenin tamamı aslında şu şekildedir. Allah kulun gücünü nerede kullanacağını bilir. Allah kulun gücünü 60-70 seneci bu hayatta nerede kullanacağını bilir. Böylesi birisi şahitte bir başkası tarafından o şeye güç yetirir, kırılmış olarak nitelenir. Ama Allah böyle nitelenmez. Yaratma konusunda da böyledir. Yani Allah yarattığı şeye bir başkası tarafından güç yetirir, kılmış değildir. Ayrıca Allah'ın kulu güç yetirir, kıldığı söylenebilir. Yani Allah kuluna güç vermiştir. Allah kulunu güç yapmıştır denebilir ama kul Allah'tan istemiştir ve seçmiştir. Dolayısıyla fiili güç ile değil, istek ve seçim ile yapmıştır. Allah'ın kulu güç yetirip kılda söylenebilir. Evet, Allah kudret vermiştir, denebilir Ama kul Allah'tan istemiştir ve seçmiştir. Dolayısıyla fiili, güç ile değil, istek ve seçim ile yapmıştır. Neticede e, iman etse de kendi istek ve seçim ile iman etmiş, inkar etse de kendi istek ve seçim ile inkar etmiştir. Burada Allah'ın kulu o istediği fiilin muktedir kılmasını ifade etmek için vermek tabiri kullanılmaz. Çünkü bu bir tür lütuftur. Kâbinin kılıç ve para örneğiyle yaptığı karşı itiraz temelsizdir. Zira kul bu ikisini söz konusu edilen iki şekilde de yani Allah dostunu öldürmek ve içki satın almak için kullanmaman ihtimali vardır. Örnek neydi? Kılıç Allah dostluğunu öldürmek ve para içki satın almak için kullanılabilirse de Allah'ın kılıç ve parayı bu işler için verdiğini söylemek caiz değildir. Kavinin kılıç ve para örneğiyle yaptığı karşı itiraz temassildir. Zira kul bu ikisini söz konusu edilen yani para ve kılıç bu ikisini Söz konusu edilen iki şekilde de yani Allah dostlarını öldürmek ve içki satın almak için kullanmama ihtimali vardır. Dolayısıyla söz konusu itiraz bu yönden reddedilmez. Halbuki güç ancak ikisinden biri için yani iman ve için kullanılabilir. İkisinden birinin var olmaması imkansızdır ve güç onlardan biri ile bilinir. Yukarıda gündeme getirilen itiraz ancak bu şekilde reddedilir güç ancak ikisinden biri için ikisinden birinin var olmaması imkansızdır ve güç onlardan biri ile bilinir. Şimdi burada kastedilen şey ne? Potansiyel bir güç var. Seçtiği azmettiği şekline yöneldiği zaman birine yönelmiş oluyor. Artık biri için geçerli. İkisinden birisi için yöneldiği zaman onun için geçerli. İkisinden birinin var olmaması imkansızdır. Ve güç onlardan biri ile bilinir bir tarafa kullandığı için biri ile bilinir yukarıda gündeme getirilen itiraz Ancak bu şekilde reddedilebilir yani istek seçim fiil te düşmüş oluyor Kabe şöyle demiştir şöyle diyebilirsin İsyankar Allah'tan gelen güç ile fiilinde bulunur ve günah işler Dolayısıyla niçin günah Allah'tandır demiyorsun İsyan Allah'tan gelen güç ve fiil de bulunur. Günah işler. Dolayısıyla niçin günah Allah'tandır demiyorsun. Şeyh Allah Ana rahmet etsin şöyle demiştir. Kâbi iki yönden yanlışa düşmüştür. Kâbi iki yönden yanlışa düşmüştür. Bir, onun hasımları yani matür de dahil olduğu ehd-i sünnet. Günahın Allah'tan olduğunu söylemez. Bir, 2 açısından hata etmiştir. Birincisi, muhtezirin karşısındaki hasımları, mağfurdiler, elkinet camiası, günahın Allah'tan olduğunu söylemez. İki, kulun fiili Allah'ın gücü iledir denilmez. Kulun fiili Allah'ın gücü iledir denilmez. Allah'tan talep ettiği bir kudretledir denir. Tekrar okuyalım. Kulun fiili Allah'ın gücü iledir, denilmez. Allah'tan talep ettiği bir kudretledir, denir. Sonra Kâbe'yi bu soruya birinci mesirede verdiği şu cevabı vermiştir. Allah, kula itaat etmesi ve günah işlemesi için güç vermiştir. Buraya Bekir Topol Hoca'nın içerisinde şöyle, Allah itaat etsin diye kudret vermiş fakat kul günaha girmiştir. İlk ihtimalle yazdım buraya. Sonra Kâbi bu soruya birinci mesele verdiği şu cevabı vermiştir. Allah itaat etsin diye kudret vermiş fakat kul günaha girmiştir. Bu böyle olmakla beraber birinci meseleye nasıl yaklaşması gerektiğini ve Kâbi'nin meseleye yaklaşımındaki yanlışlarını yukarıda ortaya koymuştur. Şurayı okuyup bitirelim. Sonra Kâbi kendi kendine şöyle bir karşı bir itirazda bulunmuştur. Güç hayır için yaratılmışsa Kul bu gücü nasıl değiştirebilmiştir? Güç hayır için yaratılmışsa kul bu gücü nasıl değiştirebilmiştir, Kötülükte de kullanabilmiştir? Böylece Kâbi bu gücün ısıtlam sultan gibi belirli yerler ve bağlamlar için yani iyilik ya da kötülük için kullanılabilen bir şey değil, kılıç ve para gibi farklı bağlamlarda yani hem iyilik hem de kötülük için kullanılabilen bir şey olduğunu öne sürmüştür. Ebu Masur şöyle demiştir. Buradaki mesele verilen güç e, kılıçta olduğu gibi iyilik ve kötülükte arada olduğu gibi iyilikte kötülükte kullanılabilir mi? Kullanılmazı meselesi. Muhtörü de ne demişti? Şuradaki mesele güç ikisinden biri için yani e, imana seçmek, yönelmekten sonra artık iman için olmuş oluyor. Eğer güç Küfür seçer, küfre yönelir, meyrederse küfür için olmuş oluyor. Kullanım itibariyle. Kul hangisini seçer, isteyeni yönelirse, onunla yönelik kullanmış oluyor. İktimal tekeleşiyor. Ee, Ebu Masur şöyle demiştir. Kabe'ye şöyle cevap verilir. Güç, belirli bir fiiliyle zıttı olmak üzere iki fiili birlikte yapmaya veya iki fiili birlikte terk etmeyi imkan vermediğinden güç, belirli bir fiili ve ila ima fiilini veya İnkar fiilini, iki fiili birlikte yapmaya veya iki fiili birlikte terk etmeye imkan vermediğinde aynı anda inanması, aynı anda inkar etmesi mümkün değil, aynı anda içki içmesi, aynı anda namaz kılması mümkün değil. İki şeyi zıttıyla aynı anda yapmak mümkün olmadığında buna karşılık senin karşı itiraz olarak getirdiğin örnek, yani para ve kılıç örneği bunların ikisine de muhtemel olduğunda Gücün iki fiil için değil, tek bir fiil için yaratılmış olduğu sabit olur. Buradaki matudin kanaati, kul meylettiği, şeklini, iradesini yönettiği zaman kudret tek şey için oluyor. İman yönetiyse iman, küfren yönetiyse küfür için oluyor. Dolayısıyla gücün iki fiil için değil, tek fiil için yaratılmış olduğu sabit olur. Yani Farklılık niye? E, Mufezile, gücün, fiilden önce katansiyel olarak verildiğini düşündüğü için iki yanında kullanılabileceğini düşünüyor. Oysa e, muadürlükle de elbisimle irade meyil ettikten sonra gücün o anda arada olarak yaratıldığını düşündüğü için niye meyil etmişse gücün o fiil için yaratıldığını, tek şey için yaratıldığını düşünüyor. O yüzden tekrar kursak 3 iki fiili birlikte yapmaya veya iki fiili birlikte terk etmeye imkan vermediğinden Oysa Muhtazile, para veya kılıç önlemde olduğu gibi iki ihtimalle kullanılabilir diyordu. Bunların ikisine muhtemel görüyordu. Oysa gücün iki fiil için değil, tek fiil için yaratılmış olduğu sabit olur. İstihahat fiil beraber olduğu için. Sonra tek bir yönle yaratılmış bir şeyin, zikrettiğin, ısıtan veya soğutan şey türünden ve dolayısıyla tek yönü olan o yönden çevrilmesi mümkün değildir. Dolayısıyla bu durum, Gücün iki fiil için değil, bir için, ki o da güçle meydana gelen şeydir, yaratıldığına niçin delalet etmesin? İnsanlar arasında Allah'tan iyilik yapma gücü talebi şeklindeki yaygın gelenek, senin için bu durumu aydınlığa kavuşturmaktadır. İnsanlar Allah'tan bizi iyiliğe muvaffak kıl diye dua ediyorlar. Bu gelenek, insanlar arasında yaygın gelenek, dikkat edin yaygın gelenek, daha önce de geçmiştir bu. Müslümanların yaygın geleneği. Örnek insanlar arasında Allah'tan iyilik yapma gücü talep etmek. Bize yardım et, iyilik yapalım dedi dualar. Bu yaygın gelenek. Senin için bu durumu aydınlığa kavuşturmaktadır. Güç kötülüğe muhtemel olmasaydı iyilik gücü şeklindeki bu belirlemenin anlamı olmazdı. da şey şöyle. Dışarıdan bakıldığı zaman insan için iyilikler kötülükler ama e, fiil arasında iradesini kullandıktan sonra ihtimal düşüyor. Sonra şuraya uyu bitiriyoruz. Kabe, gücün kalıcı olması durumunun Allah'tan istinai bağımsız e, gerektireceğini söyleyerek kendi kendine karşı itirazda bulunmuş ve cevaben öyle bir şeyden Allah'a sığınması gerektiğini çünkü müstahinin kılanın Allah olduğunu söylemiştir. E, Kabe, kula güç verilmesinin e, kulun Allah'a muhtaç olmadığı anlamına geldiğini bundan Allah'a sığınılması gerektiğini çünkü müstani kılan Allah olduğunu söylemiştir. Yani yine Kâbi kılıç ve para örneğiyle karşı iddarda bulunmuştur. Şeyh Allah ona rahmet etsin şöyle demiştir. Kâbi meselede doğrudan satmıştır. Kâbi bu meselede insan fiilleriyle ilgili, iradeyle, kudretle ilgili bu meselede doğrudan satmıştır. Çünkü güç kalıcılığı gerektirmez. Güç yani kudret arazıdır ki vakitte devamlı olmaz, kalıcılığı gerektirmez ve Allah güç aracılığıyla ihtiyacık gerektirmiştir ve insanlara muhtaç kılmıştır. İnsanlar her an güce muhtaç oldukları için dua ederler, Allah'tan isterler. Allah her an yaratır, Allah'a muhtaçtırlar. Güç kalıcı olmadığına göre kendisi aracılığıyla istinaya karşı çıkılan görüş, yani gücün geçici olduğu görüşü gerekir. Her an e, insanların duası, Allah'a yönelmesi de. Gücün devamlı olmadığını Allah'tan yaratmayla geldiğini gösterir. Kabe'nin kendisine dayanarak karşılık verdiği şeye gelince... ...fiilin varlığa gelmesi fiili sürekli kılmaz. Fiilin varlığa gelmesi fiili sürekli kılmaz. Bilakis fiili kalıcılık sürekli kılar. Kalıcılık ise kalıcı kılmaya mutlaştır. Kalıcı olmak için, beka için Allah'ın ve vaki kılmasına ihtiyaç vardır... Bu da güçte var değildir. Kudret arazıda iki vakit devam etmeyeceği için kudrette bu özellik yoktur. Bu yüzden kendisinden kaçıp sığındığın sonuç sığın yakana yapışmıştır. Yani ne demiştim? Allah'a sığınmak gerekir, Allah'a muhtaç olmaktan demişti. Oysa kendi iddiasıyla Allah'tan müstahini olmayı savunuyor. Kendisinden kaçıp sığındığı sonuç senin yakana yapışmıştır kuvveti ancak Allah'tan gelir. Burada bitirmiş olduk.